Bugün 24 Mart 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser ve cesur enerjiler veriyor uzak hedeflerimize ideallerimiz odaklanabilir yeni deneyimlere hevesle yaklaşabiliriz sabah erken saatlerde ay balık burcundaki Jüpiter dik açı yapacak din maneviyat yabancı kültürler yayıncılık seyahat ve eğitimi gibi alanlarda faaliyetler artabilir Duygusal beklentilerimiz de yükselirken abartılı davranışlar gözlenebilir. Heyecanlı ve cesur eylemlerle gereksiz riskler de alabiliriz. Öğle saatlerinde ay, kova burcundaki Satürn'e uyumlu görünümde olacak. Bu saatlerde daha sağduyulu ve güvenli adımlar atabilir, günlük işler ve sorumluluklarla ilgilenebiliriz. Çevremizdeki olgun kişiler, aile büyükleri ve otorite figürlerinden destekler almamız mümkün yay burcundaki ay öğleden sonra 15.58'de, balık burcundaki Merkür ve Neptünle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalanında, Önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu süreçte detayları gözden kaçırıp hayaller arasında kaybolmamız mümkün. Günlük yaşamda da bazı belirsizlikler ve karışıklıklar olabileceği için dikkatli hareket etmeliyiz. Bazı eşyalarımızı kaybedebiliriz veya ilk kez gittiğimiz yerlerde kaybolabiliriz. Dikkatli ve temkinli olmalıyız. Önemli iş ve görüşmeleri ay boşluğa girmeden tamamlamakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.